Üçel Otogaz Mencisi'nden herkese merhaba, ben Emrah Çelik. Bugünkü sorumlu aracımız Kia Sportage. Sahte Buji yüzünden sorun yaşayan bir aracımız. Buji, bir motorun en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü yanma olayını gerçekleştiren, ilk kılıncımı üreten parça. Bu parça yüksek ısılığıyla çalışan bir parça, sürekli ateşe maruz kalan bir parça. O yüzden çalışma koşulları çok uç noktalarda. Buji bu noktada önem kazanıyor. E, piyasada kabul gören birkaç tane marka var ki NGK bu markalarından bir tanesi. O yüzden piyasada en çok sevilen bujilerden bu arada. NGK'nın piyasada e, sahtesi, çıkması, yan sanayisi bolca bulunuyor. Bu buji de e, sahte buji. E, nereden anladık derseniz bir an önce değiştirilmiş bu buji. E, içi boşalmış, gövdeyi bırakmış ve yazık karakterleri orijinal bujiye göre daha kaba, orijinal buji'de yazı çok daha düzgün basılmış üzerindeki ama sahte buji'de daha kaba bir yazı grubu var. Bu da bize sahte olduğunu gösteriyor, muhtemelen sahte. Zaten bir şey daha fark ettim, bujinin pulu normalde çıkmaz ama bu üzerinden söktüğümüz sahte NGK'nın pulları üzerinden çıkıyor. Normalde bu pulların ben çıktığını pek görmedim ya da hiç böyle bir deney yapmadım bilmiyorum ama ilk defa karşılaştığım bir konu. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Buji değişimlerinde ki bujiler artık çok pahalı. Eridim bir bujinin şu an güncel pullarla fiyatı yaklaşık 500 TL civarında. O yüzden sahte bujiye denk gelirseniz çok kısa bir süre içerisinde tekrar bir 500 lira buji masrafınız olacak. Bu araçlar için söylüyorum. Bir diğer konu da ustaların mantığında işte bu buji şu arabaya daha iyi olur, şu buji bu arabaya daha iyi olur. Hayır ben o konuya çok katılmıyorum. O konuda ustalarla aynı fikirde değilim. Bir arabanın şase kodunda buji ne veriyorsa kullanılması gereken buji benim gözümde odur. Mantıksal bir işte şunu tak daha iyi olur, bunu tak daha iyi olur. Çok olacak bir iş değil. Özellikle söylüyorum, sahte bujiye de dikkat diyorum tekrar tekrar. Allah'tan bu araç e, bujiyi sadece içini boşaltmış, parça kırıp içine düşürmemiş. Eğer parça kırıp içine düşürseydi yaklaşık e, bu aracın 20 bin liraya yakın bir motor masrafı çıkacaktı ki bu da günümüz koşullarında çok maliyetli bir rakam. Allah'tan müşterimiz o konuda biraz şanslıymış. Buji sadece içini boşaltmış, parçayı bırakmamış. E, geçmiş olsun diyoruz müşterimize. Parça alırken, buji alırken özellikle yetkili satıcılardan almaya özen gösterin. Bu buji olur, yağ filtresi olur, yağ olur. Ee, biliyorsunuz kasrolün piyasada bolca sahtesi e, yine mevcut ki yaklaşık istatistiklere göre 10 tane, 10 bidondan bir tanesi sahte diyorlar özellikle satıcılar. O yüzden e, yetkili bayilerden, yetkili satıcılardan yedek parça almaya özen gösterin. Herkese iyi günler.